Selam Herkeseez Ben Roygo Merhaba Herkeseezler Nasılsınız Değilmi Siz Değilmi Teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte e, makro önericem arkadaşlar a2 clicker e, nasıl indirecek onu indireceğiz e, ona göstereceğim kesinlikle virüsüz e, neden ben bu videoyu çekme kararı aldım Çünkü son oyuncu da çok fazla kişi makro kullanıyor ve makro kullanmayanlar bedbaşı da falan çok sinirleniyor falan bilgisayarını kırmaması için video çekme kararı aldım. Ee, i̇lk önce açıklamada bir link vereceğim. Ona tıklayın. Ee, direkt buraya gelecek. Your standing diyor. Otomatik diyor. Ama otomatik yapıyor benle. Ama sizde yapmıyorsa şu dovland yazacak burada. Ona tıklayın. İndirdikten sonra bunu alıyoruz. Şuradan masaüstüne atıyoruz. Buradan sağ tıklayıp klasör ekle diyorum. Buradan ayıkladım. Buradan buna. Buradan da buna tıklıyorum. Açılıyor. Abot var üst üstlerden 16 clicker'a geliyorum. Buradan bu değerleri arkadaşlar 32, 32, 32 yapalım. En iyi benim için değerdir arkadaşlar. Ee, siz e, bunu nasıl aktif edeceğim diyorsunuz. Bu otomatik aktif olmuyor arkadaşlar. Alt tuşuna basacaksınız. Klavyede e, Windows tuşunun yanında bir tane alt tuş olacak. Onu tıklayacaksınız. Otomatik aktif olacak kapatmak kapatmak için de e, yine alt tuşuna basacaksınız. E, kapanacak. Eğer blok bankrosu nasıl açacağım diyorsanız e, bilgisayarınızın klavyesinde shift tuşu ve 2 e, tuşuna basın. Açılacak. Kapatmak istiyorsanız yine shift ile 2'ye basacaksınız. E, video bu kadardı. E, Oyunlaş videosunu göstermiyorum. Üzgünüm. Ha bu arada arkadaşlar benim sunucuya katılmayı unutmayın. E, bu da açıklamalarda Görüşürüz. Bay bay.